zarlardan mı konuşuyoruz? Evet. Haymedi de zar taşıyan kaç kişi var acaba dünyada ya? Vallahi mutlaka birkaç deli vardır abi. Bizsek biz değilizdir. Biz cebimizde zar taşıyoruz. Alper'in önerisiyle başladım ben de. Yani zar kullanmaya o şekilde başladım Dice Way için. sonra da o zaman cebimizde taşıyalım. Tabii biz. tabii. Çünkü ne zaman ihtiyacın o olsa hiçbir zaman cebinde zar evet. olmuyor. Bozuk Durayım. parayla yapmak da bir zor. Evet. Ben hiç şeyi bozuk paraya yaptım. böyle senin şeyin 2 dakikası doldu. Ney? Hayır yok. Ne olacak ne kadar uzun o kadar iyi anlamda ama. Hayır. Evet. Haberimde olsun diye dedim. Şey... Dashleyer'den bahsedelim o zaman abi. Sen bahsetme ister misin? Yok, sen yap. Kamerasyon tamam. için. E, olayımız şu, e, tamamen rastgele kelimelerle Hı. en az 96 miti karşılayacak uzunlukta bir... Yani o şey, e, gereklik değil ama evet, bilgisayar, çağın bilgisayar gücünün şeyine bağlı olarak bir tavsiye, ilk zamanlarda 5 başlamış, ilk yapıldığı zaman. Sonra 6'ya çıkmış, en son artık şey diyor hani e, Bizan işte 2000'lerin başında NSA'ye sahip olduğu bilgisayar gücü şu anda orta çaplı bilgisayar şeylerinin e, botların evet. ellerinde var zaten diyor. O yüzden 7 artık bundan sonra diyor. Evet. O yüzden. Evet en az 7 kelimeden oluşan evet. bir parola kullanmak öneriliyor. Tabii ki burada e, sizin işte size 3 tane kelime, 7 tane kelime seç desek çoğu kişi işte yine şu anki gibi işte anasının adı, kız kardeşinin adı, anasının işte, doğum tarihi, kedisinin adı, aynen ben o parola videosunda da diyorum. Kedimin adı bilgisayarım. Ve ben birkaç tane arkadaşımın bilgisayarında gerçekten kedisinin köpeğinin adını de deyip girdim. Gerçekten de e, oluyor, neyse şimdi söylemeyeceğim haliyle bir rastgelelik gerekiyor. Rastgelelik de gerçek rastgelelik olması lazım. İşte burada entropiden bahsetmem evet, gerekiyor. Evet. Entropiden bahsetmek 2018, gerekiyor. 2018'de essettiğim kelimesi yani <gülüyor> her şeyi açıklayabiliyorsun bu Bir düzensizlik. Düzensizliğin ölçütü aslında. Evet, düzensizliğin ölçütü. Yani düzenden ulaştıkça entropi var oluyor. Bir aslında bilginin tam olarak karşıtı. Yani gerçekten felsefi anlamda bakacaksan hani insanlık denen şey ve insan aslında Entropinin tam olarak karşıtıyız. Yani Değil biz bir şeyleri düzenlemek, bir araya koymak ve bundan anlam oluşturmak üzerine bir varlık gösteriyoruz. Evren bunları tamamen sıfırlamak ve anlamsızlığa doğru biterliyor. Şey, her şey düzensizleşmeye çalışır gibi bir Aynen. şey var. Evet. Değil mi? Haliyle, peki bu düzensizliği nasıl yaratacaksınız? En rahat erişebildiğiniz şey zar, çok güzel bir yöntem. Bir kelime listesi var. 7776 tane evet. kelimeler oluşan. Ve şöyle oluşturuyorsunuz bunu zar atıyorsunuz her kelime için 5 kere atıyorsunuz haliyle bu 5 tane rakamdan oluşan ki bu rakamlar bir ile 6 arasında oluyor tabii ki. Numaralar çıkarıyor size sonra o kelime listesinde o numaraların karşısındaki kelimelere bakıyorsunuz. <gülüyor> Böylece yedi tane kelime için 35 kere zar atmış Doğru <gülüyor> mu? Evet, doğru. Veya beş tane zarı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya da evet. Çok güzel bir tane şey setin var aslında. Zar <gülüyor> Göstermek tabi, lazım zar setini. Ee, böyle 19 19 milimetrelik. On şey, akrilik böyle. Evet bu rengi harik. Şey böyle beş beşini <gülüyor> birden atıyorsun. <gülüyor> çıngıl çıngıl çıngıl dolaşıyor orta <gülüyor> Dice wheel için böylece her kelime için beş zar attığımızda bu numaralar çıkıyor. Tabii ki bir ile altı arasında dediğimiz gibi her rakam. Ee, Sonra bu kelimeleri isterseniz bir sıra düzenlemesi yaparak bir şekilde hikayeleştiriyorsunuz. Yani işte biz geçen gün kardeşim anneme örnek bir tane abi, yaptık, sonra dedim ki tamamen kendinize ait abi, bir şekilde bunu yapın falan filan. Orada mesela çok güzel kelimeler çıkmıştı ve hikayesi şuydu abi. Söylemek hikayesini şimdi canım. Yok canım işte o rastgele çıktı. Ne Kimse kullanmıyor. Parolayı kullanmıyor musun? Kimse kullanmıyor. Bunu ben orada deneme için hani. Ha, tamam, çok, Çünkü çok onlara anladım, örnek yani, gösterdim. Tamam. Örnek gösterdikten sonra dedim ki bunu kimse kullanmıyor, nasıl olduğunu anladınız mısın? Şimdi siz yapın. Hikaye şuydu abi, sonbaharda arenadan surlara çıkan cenah ağacın altında terk edilmiş bir puset gördü. İşte neydi? Sonbahar, arena, sur, e, serbe ağacı, bak serbe ağacı demeyi unuttum. E, Servi mi çıktı sadece? Ona, servi çıktı. Hı hı. Puset, 5 kelime yapmıştık zaten hı hı. yanılmıyorsam. İşte bunun 7 kelimelisini yapacaksınız diye göstermiştim. Ve bu hikayeyi de kardeşim bulmuştu o esnada. Ee, gerçekten çok keyifli oluyor, başlangıçta korkutucu geliyor çünkü 7 kelime mi 7 kelime çünkü bazen 40 küsür 50 küsür Tabii. karaktere denk geliyor yani. Ve insan bir ürküyor, nasıl aklımda tutacağım falan ama bu hikayeyi görsel olarak kafanda canlandırdığın zaman acayip basit. Ve çok güçlü parolalar elde ediyorsun çünkü e, parola güvendiğimiz artık her şeyimiz çünkü her şey. internette bir de şey modası var, Cloud. İşte bunu Cloud'la tutsa biliyor musun? Cloud diye bir şey yok, başka, başka bilgisayarı bir bilgisayarı şey. var yani. Mesela o adamı her şeyini veriyorsun, bunu korumak için de bir parola kullanıyorsun ve işin kötü tarafı gerçekten bir parola kullanıyorsun yani bir sürü servise bir tane parola koyuyorsun. Bir ifatladımı, o hepsi arkasından iş gibi sökülüyor. Yani diyelim ki ben mesela site yapabiliyorum, site geliştirebiliyorum ve senden aldığım bilgiyi okunmayacak şekilde saklayacağımın garantisi yok. Çünkü bunların kaynaklarını bilmiyor, nasıl çalıştığını bilmiyorsun. Evet. bilmiyorsun. Herif, ben bu sistemi böyle çalıştırıyorum diye git ama konu açık kaynak yapıp yüklese bile hani öyleleri var ya özgürleştirmiyor ama bak böyle çalışıyor. İyi de senin onu sunucuya kurduğun sürümün bu olduğunu nereden bileceğim yani. Bilirsin. Mümkün değil. Dosya sistemine erişim yetkimi yok ki doğrulamasını yapayım sistemin yani. E haliyle diyelim ki ben oradan bir bilgiyi aldım ve e, bunu karıştırmadan, özüt değerini çıkarmadan Direk kaydettim. Böyle sen orayı parolaya yazdın. Aşkım seni çok seviyorum. 062765 enter. Yani ee ben bunu gördüm. Sonra dedim ki Aa, acaba ben bunu şey yapabilir miyim? E-postasının parolası da aynı. Ve yüksek ihtimalle aynı. gmail.com işte Mahmut Ayşe'yi çok seviyor at gmail.com Aşkım seni çok seviyorum 062765 enter. Aynen. Aa değil. Şehir hikayesini gördün mü? Hani Herifin tekini dolandırmaya çalışmışlar, YouTube kanalı satmaya çalışmışlar. Çocuk sonra dolandırıcıyı madara etmiş. Abi olay şu, ee, buna YouTube kanalı satacağım 150 liraya, 15 bin abonelik bir şey diye bir ilan veriyor. Herif de diyor ki ne olacak, 150 liraya kaybedirim demelim. Parayı yolluyor, herif oradan kaybediyor, bunu Whatsapp'tan engelliyor. Sonra arkadaşından yazıyor, bak dilekçe yazdım, sen işgal edeceksin falan filan. Bu da korkuyor, bir kullanıcı adı parola atıyor. Ben sana bak kanalı verdim, kardeşim sen girememişsin. Hani İstersen şikayetini azını da ekle falan diyor. Kanala böyle 20 abonesi olan falan dandik bir şey. Sanki onu satmış gibi konuşuyor. Sonra işte arada muhabbetler. Bu çocuk şunu diyor. Ulan bana gerçekten bir kullanıcı adı parola verdi. Acaba bu parolayı e-postasında da kullanıyor olabilir mi? <gülüyor> Abi herif bu e-postayı kullanarak e-postasına giriyor herifin. <gülüyor> Facebook'una giriyor. Instagram'ına giriyor. Bu dolandırıcı hesabı. Tamam mı? <gülüyor> Tabii ki orada sahte bir isim. İşte e <gülüyor> Sahte bir isim. Sonra adam Facebook'a giriyor abi. Evet. Facebook'ta konum haritası var. Giriş yaptığın yerlerin konumu saklanıyor. Oo, Facebook'da. Isim Mahremiyetin üzerinden geçip sen <gülüyor> hadi bakalım. Abi herifin nereden giriş yaptığında bulunmuş ev adresini buluyor mu? Bulunduğu ili buluyor. Söyleyeceğim onları burada. Sonra abi parayı yollarken gerçek isim giriyor ya. O sayı sahip ve o ilde oturan kişileri Facebook'ta bir an atıyor. Şakır şakır şey dökülüyor herifin karşısında. Sülale dökülüyor. Tek tek bunların hepsine e atmaya atmaya, şey, mesaj atmaya başlıyor Facebook'tan. İşte akrabanız olduğunu sandığım, şu numarayı kullanan bilmem kim kişi şunu yaptı, bunu yaptı, beni engelledi. Tak tak tak yağdırıyor. Çocuk yalvarmaya başlıyor. Abi ne olur şimdi bize bir şey ötelemez. Tamam abi parayı göndereceğim abi falan. Sonra parayı buna bir şekilde yollatıyor. Kalan parayı da yollatıyor. Bir de diyor benim EFT masrafım vardı 4,5 lira. Bu da diyor her gün öğleden sonra güçte 50 kuruş, 50 kuruş bana geri yollayacaksın diyor. <gülüyor> Çocuk tek seferde 4 lira yollamış ki. Tek seferde dört buçuk yollamış, dördünü geri yolluyor diyor ki ben sana buçuk buçuk yollayacaksın, yoksa biliyorsun diyor. Herkese açıklarım bunu. Gerçi o da şey gibi geldi bana, şantaj gibi geldi. Yani artık biraz aşırı kaçmış sayılabilirsin burada. Yani. Biliyorsun böyle bir teori var, böyle bir tartışma var yani şayet bir sistem hacklenebiliyorsa hacklenen kişinin karşı saldırıya geçme hakkı var mıdır? Evet. Sorusu tartışılıyor. Bu tam olarak bunun örneği sayılabilir aslında. Evet. Yani ama bu arada gayet eğlenceli. Birçok adamla öğretici muhteşem bir hikaye olmuş. Yani 150 liralık bir sorun için kamuoyu çok güzel bir ders kazanmış durumda bence. Şahane olmuş. Tek sıkıntı şu arkadaş bundan bahsederken. Şifreleri aynı mıydı? Evet girdim, şifresi aynıydı gibi şeyler yazmıştı. Ama olsun zaten biz şifre ve paraların farkını anlattık. Aynen Süper şeyler var abi ya. Bu tip şeylerden bahsedebiliriz daha az. Aynen öyle. O zaman... Hazır bu kadar bahsetmişken bugün parolalarınızı güçlendirmeyi ve düzgün bir parola yöneticilerine geçmeyi unutmayın. Bu güçlü parolanızı, ben 8 kelimelik kullanıyorum. En az 7 kelime olmasını öneriyoruz. 8-10 yolu var. Hikayeleştirme ve yaratıcılığınıza bağlı. Yaratıcılık tabii ki kelimeleri uydurmak için değil, rastgele gelen kelimeleri bir sıraya koyup hikaye yaratmak için. Çünkü görsel hafızaya bunu kaydettiğinde hatırlaması çok kolay oluyor zaten. Hatta bence 10 kelimelik bile yapılabilir bu sayede ve bunu ana parola olarak kullanarak bir parola yönetmesin. Mesela ban Password'ı duymuşsunuz değil ama o ticari bir şey. Bence o da bulutta çalışıyor. Evet yani şey diyor ben bunu diyor senin ana parolanla şifreleyip simetrik şifreleyip şifreleyip ben bunu kendi sunucumda tutuyorum diyor ama yine de başka bir sunucunda duruyor. Bir de millet oraya gidip One Password'e işte 1-2-3 onu şifreledim diyeyim öyle Yani 1-2-3 Antimetrik çifreleme de özellikle. Hiçbir yani, şey ifade etmiyor. Bu brute Force'la nedeni düşün. Deneyelim, aa çözüldü falan çözüldü gibi bir ya. şey olacak. Ee, o yüzden mantıklı değil. Neyse burada milanlık ses saldırısına yani, maruz, maruz kaldık. Bunun detaylarına gireceğiz. Evet, olağın son ayının Dice Bear bağlantısını aşağıya bırakırım. Oradan girebiliyorum. Görüyor musunuz? ağlarımız kabul oldu. Çok sürmeyebilir ama. Değil mi? Evet çünkü bir sonraki odaya geçtiklerinde o zaman... Başak. Flask'le kalalım. İyi